Allah'ın kadına verdiği öneme bakın, mesela çok sevdiğiniz bir eşya var evde, Böyle maket, biblo, herhangi bir şey, işte onun da yerini biliyorsunuz şu rafta duruyor, eşiniz de tam oraları temizlik yaparken siz de o esnada bu tarafta dönüksünüz, küt diye kırdı onu, canı döndünüz anladınız yani mevzuyu, baktığınız yerde paramparça, normal halde klasik erkeğin yapacağı şey ne, ya ne gerizekalı kadınsın ya, yani model böyle gelişiyor hemen böyle. Aptalsın ya ya. Peki normalde ne olması gerekiyor İslamete göre? İkinci bakış Allah izin vermiyor. Bak çok enteresan. Bu tarafa döndü Tam Tamam kırdı kırdı bitti bitti. Canı sağ olsun diyeceksin diyor. İslami incelikleri anlatıyorum size. Sünnet-i çizgisinde. Yani ne kadar değerli. Öyleyse Allah rızası için evimizde. Evet bizim evimiz İslami bir evlilik. Allah için yaşanan bir evlilik diyorsanız. O zaman nefis ve prensiplerinizi terk edecek Allah bu işten razı mı diyeceksiniz. Kardeşim biz Konyalıyız, lan. biz böyle şeyleri yemeyiz Bayburtluyuz falan. Bu ayaklar anladın mı bunların İslamiyetle hiçbir alakası yoktur. Bizde ölçü ney? Bizde ölçüşüdür Bizde bizim prensibimiz prensibimiz olamaz. Müslümanım dediğin andan itibaren biz Sünnet-i entegre oluruz. Anladınız mı? Öyle örfmüş, adetmiş geçin bunları. Biz kadına böyle davranırız. Geçin bunları. Bunlar İslam dışı şeylerdir. Biz karımıza, eşimize, çocuğumuza, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam nasıl davranmış öyle davranmaya çalışırız. Yöremize, örfümüze, dedemize, anneannemize, gördüğümüze göre değil öyleyse sen müslüman değil dedenin dinindensin olur. Mesel anlaşıldı mı?